Arkadaşlar selamlar Erhan Susam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, Fiyat Ege aracın teybi nasıl sökülür bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle e, direksiyonun şöyle göstermeye çalışayım. Direksiyonu alttan açıp biraz geri çekmeniz gerekiyor. Kendinize doğru çekip aşağı indirin. Çerçevesi rahat çıkması için. Sonrasında ise şu köşeden başlayarak. Plastik sürükme aparatımızla sökersek çok daha iyi olur. Şu şekilde yavaşça ayrı ayrı gidiyoruz. en son levid aldıktan sonra şöyle işimize engel olmayacak şekilde geri çekersek böyle ekran almış oluyoruz çerçeveyi sonrasında ise doğru ucu bulmaya çalışıyorum T25 arkadaşlar T25'i takarak Buradaki dört adet vidamızı söküyoruz. İkinci vida. Üçüncü vidayı alıyorum. Videoyu tek çektiğim için biraz zor oluyor. Arkadaşlar detayları göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. Şöyle de dördüncü videomuz alarak... <gülüyor>